Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte, Illustrator ayarlarına nasıl müdahale edebiliriz ve kütüphanemizi nasıl oluşturabiliriz konularına değineceğiz. Öncelikle ayarlarımı yapılandırmak için rastgele bir örnek açıyorum. Yeni figür default olarak oluşsun. Yeni figürün nasıl oluşacağı bizim için çok önemli değil. Ne gibi ayarlara müdahale edebiliriz mesela? Insetler yani detay görünüşlerin yapılarıyla ilgili ayarlar oluşturabiliriz. Diyelim not kullanıyoruz. Oklu veya oksuz bir not oluşturuyoruz. Yeni bir not e, kategorisi oluşturabiliriz burada. Patlatılmış görünüş çizgileri olabilir. Patlatılmış görünüş çizgilerinin default rengini değiştirebiliriz. Figure background ayarlarını default olarak değiştirebiliriz. Yine... En son publish ederken kullanmış olduğumuz publish settings'i yapılandırabiliriz. Yani pvz dosyasının yanı sıra bize aynı zamanda görsel dosyaları da oluştursun veya vektörel dosyalar da oluştursun şeklinde bu bölümleri yapılandırabiliriz. Bir de en önemlisi bizim için Illustrate'de de çok sık ihtiyaç duyduğumuz library bölümünü yapılandırabiliriz. Şimdi inset bölümünden başlayalım. Yeni bir inset oluşturalım öncelikle. Default insetlerimiz şöyle genişleyen oklu bir inset yapımız var. Focus bölgeli circular bir inset yapımız var. Bizde oksuz bir inset yapımız var. Manage insete girip yeni bir inset yapısı oluşturalım. Bunun ismine inset D diyelim. İstediğimiz inset şöyle olsun circle yapısı da olsun. Focus bölgesi istemiyoruz dedik. Solid çizgile, çizgi kalınlığı 0.10'da 2 olan line color siyah olsun düz çizgili. Yine çizgimizin kalınlığı 0.1.2 Halo efektimiz uygulansın bunu. Halo'nun default ayarlarına dokunmuyorum. Evet inset yapımızı oluşturduk. Şöyle bir görelim. İstediğimiz gibi çember şekilli insetimiz oluştu. Yeni bir not tipi oluşturalım. Manage Colouts'a gelelim. Add diyelim burada. Mesela çemberimiz var. Item number'ı üçgen yapılı olan bir not yapısı oluşturalım. Item number triangle. Edit on creation diyelim. Font yüksekliği 15 olsun. Üçgen yapılı olsun bu. Font color değil de fill color atayalım buna. Sarı görünsün fill color'ı. Leader'ı düz çizgili 0.1. halo efektimiz de yine üzerinde bulunsun. Şöyle bir görelim uygulayarak. Evet bir numara, iki numara, üç numara şeklinde item numberlarımızda oluştuğunu gördük. Yalnız buna bir ön izleme için bir görsel ekleyelim. Onu şöyle yapacağım. Tekrar bu bölüme gelip görsel için daha önceden hazırlamış olduğum masa üstümden şu görseli seçiyorum. Okey dedim ve Okey dedim. Şimdi bunların burada durmasına ihtiyacım yok. Explode line'ları düzenleyelim. Şimdi explode line'ları buradan değil de direkt options bölümünden düzenlersek bizim için daha iyi olacak. Illustration bölümüne geçiyorum ayarlarda. Explode line'ı burada görüyorum. Zaten değiştirmek istediğim şey pen stili ve istediğim dash fontra dash fontta kırmızı ve ince çizgili olması. Background rengini değiştirebiliriz. Mesela beyaz da değil, farklı bir background renginde çalışıyor olabilirsiniz. Onda yine options'ta illustration bölümünde color ayarlarından değiştirebiliriz. Şöyle gri bir background seçeceğim ben. Tabii mevcut figürde bunu uygulamayacaktır. Ancak yeni figür oluşturduğumda bu ayarları uygulayacaktır. Publish settings demiştik. Publishing settings'imizi de yapılandıralım. Illustration bölümünde publishing'te 3D figürlere Default olarak biliyorsunuz Illustrate pvz formatında Publish yapıyor. Add diyelim buraya. İmaj formatı ekleyelim. Tiff formatı olsun. Ismini daha sonra anlamak için tiff yazıyorum. Çünkü burada tiff formatını seçeceğim. Piksel değil, santimetre olarak girelim bunu. Çözünürlüğü biraz arttıracağım. 150 olsun. En boy oranı sabit kilitli olsun. Okay dedim. Yeni formatımızda oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim en önemlisi kütüphanemizi yapılandırmaya. Kütüphanemizi yapılandırmak için şimdi biliyorsunuz CryoIllustretin kütüphanesi 2 boyutlu içerikleri ve 3 boyutlu içerikleri destekliyor. 2 boyutlu içerik almak için herhangi bir görsel formatı kullanabilirsiniz. Şu Şöyle Manage diyerek gireyim sembollerimin olduğu bölüme. Aslında bakın yine açmış olduğu yer Illustrate Options'ta, Illustration ayarlarında Sembols bölümünü açtı bize. Şimdi Sign'ların arasına değil şöyle yeni bir kategori oluşturalım. O kategorinin içerisinde bazı görseller atalım. Şu görsellerimi seçeceğim öncelikle. Şuraya geliyorum. Bazı hazırlamış olduğum imaj dosyaları var. Onları şöyle küçük ikonlarla görüntüleyebiliriz. Mesela safety chart ekleyelim bir tane. İsmini verelim. Safety chart. Gösterileceği bölüm, yeni bir bölüm oluşturalım. Şöyle others diyelim ismine. Tamam başka bir ayarlama yapmayacağım burada. Şöyle bakalım safety chartımız burada. Birkaç tane daha ekleyelim bunun içine. Green info vardı burada. Info diye bunu da ekleyelim. Others'ın içinde görünsün. Bu bölümde eklemeye devam ediyorum. Tools var. Bir de PTC'yi ekleyelim. Yine bunu da Address bölümüne şöyle koyalım. Evet. Okey. Bakalım sembol kütüphanemizde geldi mi? Evet. Safety chartım burada. Biraz büyük bir Safety Chart olmuş ama boyutunu ayarlayabiliriz. İstediğim zaman burada kullanabilirim. Aynı şekilde Stamplerinizi de oluşturabilirsiniz. Bakın Stampler... Sembollerden biraz daha farklı biliyorsunuz. Semboller modele bağlı hareket ederken ve aynı zamanda sembol ne tarafa çevirseniz çevirin hep size bakar bakın. Stamp'ler ise çakılı bir görseldir. Onu hareket ettiremezsiniz. Sadece mouse'la yerini sürükleyip değiştirebilirsiniz. Stamp'leri de yine aynı illustration ayarlarındaki bölümde stamp'lerden oluşturabilirsiniz bakın. Add diyerek mesela benzer görselleri kullanalım onun içinde. Library parts imaja gireyim. PTC'yi kullanalım. Safety Chart'ı kullanalım. Green Info'yu kullanalım. Bir de şunu kullanalım. Okey dedim. Bakın Stampler aktif oldu zaten. Safety Chart'ı Şöyle ekranıma koyup kullanabilirim. Biraz daha boyutunu küçültelim. Ve bakın Stampler ekranda çakılı kalacaktır. Herhangi bir yere hareket etmeyecektir. Sembollerden farklı olarak. Şimdi bir de 3 boyutlu sembol ekleyelim buradaki araçlarımızın yanına. 3 boyutlu sembol eklerken Illustrate sizden hangi formatı isteyecek bakalım. Bakın görsel formatlarında jpeg, Tiff, PNG gibi formatlar varken model formatlarında OL uzantılı format var. OL uzantılı dosyayı nasıl oluşturabiliriz? OL uzantılı dosyayı krioparametrik üzerinden oluşturabilirsiniz. Diyelim ki şöyle bazı araçlarımız olsun, part dosyalarımız. Evet ne geldi elimize? Pardon yanlışlıkla map çalıştırdım. Ne geldi önümüze? Bir kumpas geldi. Bu kumpası oradaki library'e eklemek istiyorum. Yapacağım şey Creo Parametric üzerinde. File, Save ve Copy deyip onu şöyle bir yere kaydedelim. Şöyle daha sonra bulabileceğim bir klasör içerisinde kaydediyorum. Hangi formatta? Pvs formatında bakın bu defa. pvz değil bakın altını çiziyorum. pvs formatı. Seçiyorum PvS formatını ve okey diyerek kaydet diyorum. Evet pvc dosyamız oluşturuldu. Bir parçayı daha oluşturacağım bunun için. Bir de şöyle bir makabım var. Yan penceremde açıldı. Bunu da label'ımı eklemek istiyorum. pvs formatını seçip diğer klasörlerimin arasına drill ismiyle kaydediyorum. Evet, kayıt gerçekleştirildi. Cryo parametrikle değişim bitti. Cryo parametreyi tekrar küçültüyorum. Şimdi klasörün içerisini gösterecek olursam bu değil tabii kaydettim klasör. Eğer project files arasında library parts'ın içine kaydetmiştim burada. Bakın drill'i kaydetmiştim dikkat edin drill'i. Drill PVS burada az önce kaydettiğim. Aynı saatte kaydedilenlere bakın. Drill PVA, Drill OL işte tam da ihtiyacım olan dosya Drill OL. Bir de Kumpası kaydetmiştim bakın. Kumpas aynı şekilde bir ol dosyası oluşturmuş. İşte bu ol dosyalarını ilksiyaret kütüphanesine eklerken kullanabilirim. Yapacağım şey tamamen az önceki ile aynı. Tools'un arasına ekleyeceğim hatta bunları. Manage'e geldim burada. Add dedim. Önce kumpasımızı ekleyelim. Önizlemesi de gelecektir. Dilerseniz önizlemeyi şöyle kendinizde ayarlayabilirsiniz nasıl görüneceğini. Şöyle bir kumpas görünsün küçük penceremizde. İsmini verelim bunun. Kategori Tools'un altında görünsün. Default scale'ini buradan değiştirebilirsiniz isterseniz ama onu figürün içerisine getirdikten sonra da ayarlayabiliyorsunuz zaten. Bir de makkapımız vardı. Makkapımızı ekleyelim. Makkapımız da yamuk gelmesin. Şöyle gelsin. Drill ismini verelim buna da. Tools bölümünde görüntülensin. Çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Benim mesela eklemek istedim. Şurada bir de kalem var. Tools bölümünde görüntülensin. Başka neyim var? Hava tabancam var. ismini verelim. Bu da burada görüntülensin. Son olarak bir de şöyle bir telli dosyam var. Evrak işleri için kullandığım. Onun da orientation bakın buradan ayarlasak. izometrik 1 yapalım. Şöyle dik görünmesini istiyorum. Evet böyle daha iyi. Bunun da ismine dosya diyelim. Tools bölümünde görünsün. Evet, kütüphanemizi oluşturduk. Yani kütüphaneyi oluşturmak için tekrar özet geçmek gerekirse yapacağımız şey Kütüphane dosyasını bir yerden buldunuz diyelim işte grabcat gibi bir kaynak olabilir, trespars gibi bir kaynak olabilir. Oradan buldunuz veya kendiniz çizdiğiniz, oluşturduğunuz diyelim. Yapmanız gereken şey bunu kriyo parametrik üzerinde PVS formatına çevirmek. PVS formatına çevirdiğimizde ol uzantılı dosyamız oluşturuyor ve ol uzantılı dosyayı da buradaki kütüphanede 3 boyutlu model olarak kullanabiliyoruz. Bakın ekleyelim mesela sembollerin arasında pneumatik toolumuzu tool geldi. Makkaba da bir göz atalım. Makkabımız bu bölümde gel. Şimdi şu ayarları da deneyelim. Yeni bir figür oluşturalım. Bazı ayarları yapılandırdık çünkü bunları yeni figürde göreceğiz dedik. Bakın, background'um hemen değişti zaten. Şöyle bir figür görünüşünü alalım. Şunu da bir figür görünüşünü alalım. İlk figürümde henüz background ayarlarını orada uygulamamıştık. Yeni figür oluştuğum gibi background'um gri renkte geldi. Bakalım Explode Line çizgilerimiz ne renkte geliyor. şöyle bir kontrol etmekte fayda var. Evet kırmızı ince çizgi fontunda geliyor exploit line'larımızda. In oluşturduğumuz inset burada zaten. Bakalım triangle light'tan buru oluşturmuştuk. O da burada. Sembol labremiz burada, stamp'lerimiz burada. Şimdi o halde sıra geldi bu ayarları default olarak Krio Illustrate'de nasıl kullanacağız. Yani ben Illustrate'i kapatıp açtığımda bu ayarların tekrar karşıma gelmesini istiyorum. Şimdi Illustrate default olarak ayarlarını şurada saklar. Şöyle masa üstümüze çıkalım. Illustrate'in kurulu olduğu klasörümüzü açalım. Resources klasörü PV Plugins Galaxy Startup Text Resource klasörü Evet standartlarımız burada. Şimdi burada 4 farklı standart görünüyor ama Illustrate şu anda aslında bunların 2 tanesini kullanıyor. Peki Illustrate üzerinden nereden göreceğiz? Hangi standartı kullandığını? Yine Options bölümünden göreceğiz bakın. Options bölümüne girdiğinizde global ayarlarda Standart şu an Crio standardı kullanıyor. Şimdi öncelikle tabii tüm bu yapmış olduğunuz ayarlamaları bir defa kaydetmeniz gerekiyor. Nasıl kaydedeceğiz peki bu ayarları? Export as Standard bakın. Illustration bölümüne geçtim. Export as Standard ismiyle kaydediyorum. Bunu mesela nereye kaydedelim? Şöyle benim diğer krio ayarlarımın da olduğu. Mesela Illustrate Works diye oluşturmuşum daha önce. Bu eskisini biz... Sileyim buradan. Kafa karıştırmasın. Zaten zip dosyası halinde kaydedecektir ayarları. Illustrate. şu tarif verelim. 20.09.14 diyelim. Ayarımızın ismi ne? Ve save diyerek kaydediyorum. Bakalım klasörümüze kaydedildi mi? Evet. Zip dosyamız klasörümüze kaydedildi. Bunu default olarak Illustrator'da göstermek için ise global ayarlarda standarta geliyorum. Ekle diyorum yeni bir tane. Ayarı kaydettiğim klasörü göstereceğim. PTC klasöründe works'un altında kaydetmiştim. Illustrator works olarak. Evet ayarım bu. 2009 20.09.14 ve bunu default olarak ayarla diyorum. Yapmanız gereken şey tamamen bu kadar. Apply diyorum. OK diyorum. Şimdi Illustrate'i kapatıp açıp yeni bir çalışma oluşturup ayarlarımız geliyor mu gelmiyor mu bunu test edelim. Şöyle Illustrate programını direkt olarak kapatıyorum. Ve tekrar başlatıyorum. Rastgele yeni bir çalışma alalım. Yine aynı datayı alabiliriz. Bakın zaten daha çalışmaya başladığım gibi arka planın gri renkte gelmesinden ayarlarımı okuduğunu anladım. Bir bakalım duruyor mu? Oluşturduğumuz inset duruyor bakın. Kolaat oluşturmuştuk. Burada duruyor. Sembol oluşturmuştuk. Onlar da burada duruyorlar. Stamp'lerimiz de aynı şekilde. Illustrate ayarlamalarıyla ilgili yapacağımız tüm işlem bu kadar. Illustrate'in mevcut Ayar klasörünü neden gösterdim? Sadece bilgi amaçlı gösterdim. Illustrate default bu klasörden okuduğu için ama bu klasörle hiçbir bağımız yok. Ayarlarınızı yapılandırıp dışarıya az önce gerçekleştirmiş olduğum gibi gösterelim. Illustration'da export as standard diyerek kaydedeceksiniz. Ve daha sonra da bunu default olarak ayarlamak için standard bölümünde Ayar dosyanızı, ayarın oluşmuş olduğu zip dosyasını gösterip, set as default diyeceksiniz. Bu kadar basit. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.